Kıymetli ve özellikle kadınlarımız için yeni dönemde, yeni dünyada. Çünkü hani ne var? İşte kadın istihdamı %37, erkek istihdamı %75. Ya erkeği ittirelim, yüzde %80'e gelsin. Esas fırsat nereden gelecek? Kadınlardan gelecek. Kadınlarımızın, işte bu saydığım pek çok özellik aslında pek çok kadınımızda var. O özellikleri ortaya koyduğumuz bir dönemdeyiz.